Burada elimizde iki farklı fonksiyon var, bir tanesi 11 eşittir, 8 artı x eksi 3'ün ters fonksiyonu, diğeri de f3 eşittir 10. Şimdi isterseniz videoyu durdurun ve x'in değerini kendiniz bulmaya çalışın. İlk bakışta, ilk bakışta biraz gözünüz korkmuş olabilir, x eksi 3'ün ters fonksiyonu da neymiş diyebilirsiniz ama eldeki bilgileri sadeleştirmeye çalışıp bundan anlamlı bir ifade çıkarmaya başladığımızda o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Denklemin iki tarafından 8 çıkararak sadeleştirmeye başlayabiliriz. Böylece ters fonksiyon bir tarafta kalır. İki taraftan da 8 çıkardığımızda sol taraf 3 kaldı. Sağ tarafta da x-3'ün ters fonksiyonu kaldı. Bunu x-3'ün ters fonksiyonu eşittir 3 şeklinde de yazabiliriz. Fonksiyonu sadeleştirdiğimizde böyle bir tablo ortaya çıktı. Biraz inceleyelim bakalım. Burası oldukça ilginç. Çünkü 3'ün fonksiyonu 10 diyoruz, ardından da buradakinin ters fonksiyonu 3'e eşittir diyoruz. Bir fonksiyon ve tersi ne yapar buna bakarak başlayabiliriz. Bu fonksiyonun tanım kümesi olsun, bu da değer kümesi. Fonksiyon bize 3 tanımının 10 değerinde olduğunu gösteriyor. Ters fonksiyon ise bize 10 değerinin tanımının 3 olduğunu gösteriyor. Yani tersini gösteriyor. Adı üstünde ters fonksiyon. O halde onun ters fonksiyonu eşittir 3'tür. Yani bu ve bu aynı. O zaman 10, x eksi 3 eşit olmalıdır, öyle değil mi? x eksi 3 eşittir 10. İki tarafa da 3 eklersek, x eşittir 13 sonucuna ulaşırız. Ve bitti. Demiştim zor değil diye.